Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Özkan Şahin. Bugün sizleden arkadaşlar. Adam akıllı, virüssüz. Ee, telefonunuza hiç virüs, bulaş, virüs bulaşmadan ee, güvenli bir şekilde oyun indireceğiz arkadaşlar. Oyunumuz Class Royal arkadaşlar. Ee, bir dakika böyle arkadaşlar Plus evet, çünkü arkadaşlar bir birisinin videosunu izledim ve yorumlarda bir sürü virüs virüs falan var dedi. Aa, evet arkadaşlar aslında ben biliyorum yani. yani. Siz diyorsunuz ki şimdi başkasının videosunu izlemişsin. Yani kendini yapmıyorsun, kendin bilmiyorsun diyorsunuz arkadaşlar. Ama hiç hiç bir alakası yok arkadaşlar. Sadece virüs indirdiğini gönderdim. Baktım bunu videosu çeksen mi diye baktım. Çoğu üst diince ben de kendim çektim arkadaşlar. Klasıyorlar arkadaşlar. APK yazız. Son arkadaşlar. E, viyaz ya. Viyaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 98 şeyimiz var. Yani arkadaşlar bu başka daha da güzel. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arena birden başlıyor. Siz hile ile oynuyorsunuz. Başkaları, er, başkaları hilesiz oynuyor yani. Bir tek sen hilesiz hilesiniz arkadaşlar. Alternatif link var. Orada altında bir yazı vardı. Oraya tıkladım. Ve arkadaşlar bu. WWA File Store. Tamam. Bu normal arkadaşlar. Şimdi bunu indirebiliriz arkadaşlar. Zaten indirmesi de basit. Bakın arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi 97 MB diyor. Gördüğünüz gibi ben robot değilim. basıyoruz. arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi başka Bakın burada, burası arkadaşlar güvenilir mi diye bakın, buraya basıyorsunuz, direkt başka bir siteye atacak. Aa, aynen aynen dördür. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi burada Doğland Link, burası işte asıl virüs. Gördüğünüz gibi zaten burada gözünüze sokmuşta yani, gözünüze dedim arkadaşlar yanlış anlamayın. Hmm. bunu şimdi inmesini bekleyeceğiz sıkıntı inmesini beklerken bir kanama bakabilir miyim diye şey yapayım bir bu ne biçim uygulama bir sürü oyun uygulama indirmişim ben de arkadaşlar sileceğim tabii ki çünkü arkadaşlar ben böyle fazla oyun olunca fazla ne gerek var yani Bunların hepsini sileceğim arkadaşlar. Şöyle hepsini silmem biraz zaman alabilir. Sileyim arkadaşlar sınırı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü oyun sildim. Ve şöyle bir oyunumuz uygulamamız var arkadaşlar. Boys Cat. Evet. indir. İndirsin arkadaşlar ikinciyi. Bekleyin. Biraz daha bekleyelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz indiriyor. Ve sesim duyulmuyor mu bilmiyorum ama e, çok dibine girince de mikrofonumuzdan sesimizi duymaya çalıştığında e, Arkadaşlar facecam açtım. Facecam de kasıyor yani. telefonun kenarlarında bir şey var bak kenarları çok şey kıvrımlı arkadaşlar kenarları kıvrımlı Hayır arkadaşlar Samsung Galaxy S6 etki değil sana bir dakika lan orada reklam var altta arkadaşlar reklam var oraya sansürlüyüm ben yani ki sıkıntı olmasın yoksa direkt reklamı, reklamı sansürlemeye şey yapacağız. Ama bence sansürlence şey gözük gözükçe için her türlü telif yiyeceğiz. Şu facecam'i de kapatayım hatta ya. Şöyle arkadaşlar bir oyun uygulamamıza girdik. Ee, hala indiriyor ve bizim üstteki inmedi. Yo, dakika bir dakika. Ee, Arap mıdır nedir bilmiyorum ama. Bir, bir, bir takım. Beşiktaş bizim takım. 2-0 yeniyoruz lan onları. Arkadaşlar Beşiktaş'ta olanlar e, yorumlara yazsın. Hatta e, şey yazsınlar. Eee. Yorumlar arkadaşlar şey trol yazsın arkadaşlar yorumlara trol yazsın bir tek bunu bulabildim. Çünkü o uygulamanın adına göre biraz kafa sıkıldı. Evet gördüğünüz gibi zaten müzik songs bakın. Silah sesi de koymuşlar ne ne şey lan Silah se, sesiyle alakalı yalnız And this is how we roll. arkadaşlar çok mo monon neyse arkadaşlar e indirdik arkadaşlar hemen şöyle bir girelim uygulamamıza ve klas. Arkadaşlar e, benim telefonda bir şey e, O O uygulama e, Android şey yani Super Recorder indirmiştim Evet yüklenmiyor Basamıyorum arkadaşlar oraya Basamıyorum basıyorum ama tutmuyor Bastığım gibi tutmuyor dosya yöneticisinden deneyelim hmm. aha Oğlum, her yere basıyorum yüklenen her taraftan'a basıyorum iptal ama basıyor ya Benim galiba e, depolama bir bakalım depolamaya bakalım 384 322 var. At, Ata. Ee, arkadaşlar sizde de indirilmiyorsa eee şu APK dayından da indirebilirsiniz. Bir şekilde basamıyoruz oraya. Bir dakika arkadaşlar, hemen şöyle bir aşağı inelim, güvenliğe basarım. Bilmiyorum kaynakları aç kapat aç kapat aç kapat aç kapat. Hmm. O zaman Bu inmedi arkadaşlar O zaman biz Eee öbür şeyimiz için ama siz de arkadaşlar e, olma bazılarında olursa arkadaşlar yorumlara yazsınlar çünkü arkadaşlar bir tek baş, başka bir telefonlarda mı olmuyor yoksa tam o zaman şimdi devam edelim başka klasörlü. Ay Amerikan psikolojik bir şeyler yazdı ya. Ee, ne yazacağız şimdi? Klas APK. Lan bir dakika. Hmm. APK dayı var. O indir Club var. Arkadaşlar ben bu videoyu atıyorum ya arkadaşlar. Şimdi bana, bana bir düşman olan bir kuzenim var. Şimdi diyecek ki benden özen diyecek. Ama ilk önce ben bu bu Stren Clash of Clans indirmiştim. Şimdi yarım yarımlara yazacaklar virüs. Bilmem ne. Yani siz de yazabilirsiniz yani O Clash Royale işte siz de virüs virüs şey virüs indiriyordunuz dersiniz yani öyle yazarsa siz de böyle ona kanarsınız arkadaşlar yeni bir kanal kanal kurdum şimdi o kanalda dislike atacak Zaten başka kanalda i butonu çıktığında koymuştum. Arkadaşlar bak. Bakın girdiğiniz gibi arkadaşlar. Bakın beni sayfaya göndere basın. Sonra başka bir site atacak o size arkadaşlar. Hemen geri tuşuna basın. Geri tuşuna geri basın. Sonra alttan şey çıkacak. Ömer diyor ki Helal dayı vallahi abi. Çok güzel olacak bunun açık ki. et evet Ömer gerçek hesabınıza bir şey olmuyor değil mi? Yere yere Cemir olmaz. Abi FIFA mobil hilesini yapsan olur mu? Bu ne? Ne düşültüyor mu? Bir şey anlamadım. E, bilgilendirmeyi e, suratıma. Oğlum bu niye basmıyor lan? Bu ekran kaydediciyi bir değiştireyim arkadaşlar. Bu sorunlu yani. Bu klasörülde e, indirilmezse arkadaşlar benim telefon bu ekran kaydedici galiba çok ağır veya bu çok uygulama kendisi kötü. Hele şükürtüm. 88 88 MB. Yazık ya. Bir video için var ya uğraşıyoruz yani. Arkadaşlar yani şu emeğimizi bir Artık yani like, videoya like atın yani Şu 88 megabaytı indiriyoruz yani Zarara bak Yani şu sargımızda 5 yani Sargımızda 5 yani Ben sadece koydum Videosunu sırf çekeyim Çekeyim et, atayım Aa, Bu kadar eme, eme yani karşı çıkıyorsunuz Veret diyorsunuz ya yani. Ben ona sinirleniyorum bir de ee, ne bileyim başka virüs bulaşıyor. Ya arkadaşlar böyle şeyler yazmaya devam ederseniz yani ben bu kanalı kapatacağım yani zarar. 88 MB ne, ne şey var yani ben diğer kanal diğer arkadaşlarımın kanalına göre daha fazla da fark atıyorum onlara. En çok ben en çok ben video atıyorum. Abi bu emeği de bir, artık bir şey ye, verin yani Zaten abim yüzünden de bir sürü şeyi sildik. Videoyu sildik. Gene 24 tane video yaptık. Mert. Mert on the void. GX